Lonnie Adaları'nda kendini dengeyi korumaya adamış kadim bir tarikat var. Düzen, karmaşa, ışık, karanlık... Kainatın yaratılışı gereği her şey mükemmel bir uyum içinde olmalı. Kinko adıyla bilinen bu tarikat, dünya üzerinde davalarını savunmak için üç gölge savaşçısını görevlendirdi. Kenan da bu gölge savaşçılarından biri. Kutsal bir görev olan Güneş'i yolunda tutmak, Kinko adaletini yorulmadan dağıtmak, ona emanet edilmiş. Kenan Bandle şehrinde doğmuş ve söylenene göre ilk önce ana rahminden, sonra da onu doğurtan ebenin elinden kaçmış. Ailesi büyüdükçe bu sonsuz enerjisinin azalacağını düşünse de olgunlaştıkça enerjisi sınırı tanımamış. Hızı da ona uyacak şekilde gelişip sinir bozucu boyutlara ulaşmıştı hayret verici yeteneklerine rağmen fark edilmemişti. Ta ki bir iddia üstüne Plasidium'un büyük dış suruna koşarak tırmanana kadar. Bu beceri konun kulaklarına gittiğinde Cannon hemen ve sessizce huzuruna çıkarıldı. Kendisine verilen diyarın her yerinde konun öğretilerini ve cezalarını coşkuyla iletebileceği fırtınanın kalbi rolünü kendine uygun buldu. Cannon, Şimdi Valoran'ın dengesini sağlamak için, arkadaşları Akali ve Shen ile birlikte çalışıyor. Önemli olan boyu değil işledi.